Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizinle beraberiz. Size e, resim editleme yapan e, ve aynı zamanda e, ücretsiz olan ve aynı zamanda platform bağımsızlığı olan e, yani e, hem Linux'ta hem Windows'ta hem de Macos gibi işletim sistemlerinde rahatlıkla çalışan ve problem çıkarmayan e, foto editleme e, programını ya da e, Photoshop diye meşhur olan e, shopping dediğimiz resimin çeşitli yerlerini değiştirme, resmi güzelleştirme, resmi kesme gibi e, işlemler yapan Tabi ilk etapta bir şey nasıl parçalanır, nasıl kullanılır, webte nasıl kullanılır, matbaada nasıl kullanılır gibi ayrıntılara gireceğim. İnsanlar bu konuları çok karıştırır. Yani çok destek verdiğim firmadaki olan arkadaşları da bu videoları atacağım ki en çok sık karşılaştığım problemler yani bir resmi, ee, piksel değerlerinden dolayı e, aldım, kullanırım olmuyor. E, bozuluyor. E, çünkü her platformda piksel değişiyor. O yüzden bunun nasıl kullanılacağını e, göstereceğim. Biz, ben direkt Windows e, seçtiğim için e, siz burada farklı yerleri seçeceksiniz. Hepsini de indirebilirsiniz diyor. E, indir diyorum. Çok büyük bir program değil. Vakitte sabah olduğu için internet iyi. Millet şu anda uyuyor. Ee, internete yüklenmiyorlar. O yüzden hızlı indiriyor. Yani e, ne kadar bir vakitte indiriyor? iki dakikada indiriyor. Benden daha iyi ve süper farklı internet kullananlar çok daha hızlı indirecektir. Benim internetim çok iyi değil. Artık teknoloji çağında olduğumuz için birçok şeyi e, masa üstünde... E, elinizin altındaki bilgisayarla hızla e, halletmeyi göreceksiniz. Evet GIMP programımız indi. E, GIMP burada e, bize tüm kullanıcılar için kurulsun seçeneğini sormasının nedeni sunucudan da GIMP kullanılabiliyor. Türkçe olarak e, kurayım mı diye soruyor. Ben de kur dedim. GIMP'i de kendi içinde Türkçe, İngilizce yapabiliyoruz. İleriki derslerimizde bunun nasıl olduğunu gösteririm size. Şimdi bazı kullanıcılar İngilizce'yi çok hakim olmamasına rağmen programı İngilizce kullanma yeteneğine sahip oluyorlar. GIMP e, Türkçe de kullanılabiliyor. Programı kurduk ücretsiz olması hasebiyle de başka bir programa ihtiyaç size duyurulmaz. İçarsınız. Açtığınız zaman şimdi bu katmanda çeşitli şablonlar verir. Biz bu şablon olayını boş bırakalım. Bu delikanlıyı alalım. Şimdi resmi aldık. Bu Whatsapp'tan atılmış olan bir resim. E, dikkat ederseniz e, resim ne yaptı? E, bizim e, ekranımızdan çok taştı. Öncelikle bunu ekran boyutuna e, getirmeye çalışalım. Şimdi kontrole basıp e, yuvarlak ee, orta yuvarlak tuşunu ileri geri oynatarak bu resmi e, küçültüp büyütebiliriz. Şimdi sarı çizgi bizim resmimizin boyutu e, gözüken kısım da bizim e, olması gereken boyut. Bunu iki türlü yapabiliriz. Ama biz e, referans olarak bu kutuyu alıyorsak resmi buna uyduracağız. Ama yok e, resmi kutuya uyduralım dersek görünümden e, tuval boyutu ile oynayacağız tuval dış kısımdır e, işte 800 ile falan oynayarak şey edeceğiz ama e, bizim derdimiz ne e, derdimiz e, bizim kendi yaptığımız 800'e 500'e bu resmi sığdırmak o zaman ne yapıyoruz e, burada, e, şurası imdadımıza yetişiyor burada e, resmin köşelerinden tutup da istenilen oranda küçültme özelliğini öncelikle e, bulmaya çalışıyoruz. E, Tabi burada şöyle bir durum var. Mesela e, ölçek aracı e, ve döndürme aracı var. E, şekilde e, benim kullandığım en son gimpten biraz daha farklı şekli olduğu için ben de bocalayabiliyorum. O yüzden versiyon değiştirdikleri zaman arkadaşlar ben en son 8'i kullanmıştım. İşte 2.8'i. Bu 10 sanırım. Burada birkaç değişiklik yani şekilsel değişiklik yapmışlar. Ama üzerine geldiğin zaman böyle yavaş yavaş ölçeklendirmeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi bana referanslar verdi. Merkezi burası. E, referanslar verdi. Diyor ki referanslardan e, şimdi büyütüp küçültebilirsin diyor. Aşağıda benim kutumu görebiliyorum dikkat ederseniz. E, biraz böyle oynadım. Biraz böyle oynadım. E, dikkat ederseniz e, şu kadar hakkım var. Bundan sonra şimdi şuna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, bu resmi şuradan çekmiyoruz. Zaten e, bize e, ölçülü olarak e, yani nereden çekersen çek, dikkat edersen kilitlemiş ölçülü şey diyor. E, bunun nedeni de e, şuradaki zincir. Yani buradaki zinciri kaldırırsak bunu e, Buradan artık basabiliriz. Şimdi e, bunlar tabii e, ileride çok daha e, detaylı değineceğimiz konular. E, ama bu şekilde e, bir resme basmak e, çok e, yani elzem değilse mecbur değilse iyi bir şey değil. E, şimdi ne yaptık? E, biz bunu şu şekilde... Tabi etrafını da e, şimdi e, biz e, delikanlıyı aldık şeyin içine. E, sonra etrafını temizleyeceğiz bunun. Şimdi ona girmeyelim. Konu çok uzamasın. E, burada e, biz bunu e, şimdilik e, ekrana sığdırmak için e, fazlalıkları temizleyelim. Bunu fazlalıkları temizlemek için üstüne gelip kırpma aracı dediğimiz shift C'ymiş. Kısa yolu. Ee, gelip tuval boyutumuzdan tutarsak şöyle enter'a basarsak e, bunu temizlemiş olacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, sağlıkla kalın.